Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ilk videoma karşınızdayız. Bugün sizlerle kendimizi tanışacağız. Ben Ahmet. Kanalımız amaçsız. Ne yapacağımı bilemedim. O yüzden her türlü video sizi bekliyorsa da yorum yapın.